Yay Türkiye'nin tarafsız ana haberine. Karşınızdayız ben Deniz Ömer Kılımaz. Tarık Avernette konuna haber, haber başlıyor. Yaklaşık 23 yaklaşık 0.34'e kadar bu ekranlarda günün ışkan gelişmeleri sercin paylaşacağız. Efendim ana haber bültenimiz başlıyor. Sosyal medya kanallarımızı şöyle bir hatırlatacak olursak. İletiyo Tarık Haber, TikTok Tarık Haber, TV, Facebook Tarık Haber, LinkedIn Tarık Haber, Ya Tarık Haber, tam Tumblr Tarık Haber, Instagram ve Tarık Haber, Twitter'e dotu yılmaz, Reddit, Grant, Type 73, 08, YouTube Tarık Haber, TV ve BK Ömer Tarık Yılmaz hesaplarıyla yayındayız. Diğer sosyal medya kanallarımızda da yayındayız değerli izleyenler. Örneğin Pico Live'ta yayındayız. Pico Live kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Uççano yayında yayındayız. Uççano yayın kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. linkede yayındayız like kanalımız Tarık TV'den bize ulaşabilirsiniz değerli izleyenler 3 kanalımızda yayınında geçtir. 3 kanalımıza Star TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter'da ses otoları var Twitter'da ses otolardan bekleniyorsunuz değerli izleyenler Haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. 0034'e kadar bu ekranlardayız. Beklediğimiz gün geldi diyerek diyordu. Topu taşımadan maskeye kalkıyor mu? Son dakika haberine göre Bakan Koca beklediğimiz gün geldi diyerek diyordu. Topu taşımada maskeye kalkıyor mu? Son dakika haberine göre Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre yeni tip koronavirüs COVID-19 salgına ilişkin güncel gelişmeler duyuruldu. 22 Mayıs 2022 koronavirüs tablosu belli oldu. Son saatte 9, 5 kişi COVID-19'a yakalandı. 5 kişi ise hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Faden Kula son bellere ilişkin maske mesajı vererek vaka sayısı 3 gün üst üste bilin altında gerçekleştiğinde maske kullanımı toplu taşımalar da zorunlu değil, serbest olacak ifadelerini kullandı. Son dakika Bakan Koca beklediğimiz gün geldi diyerek duyurdu. Toplu taşımada maske kalkıyordu. Son dakika haberi Sağlık Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada yeni tip koronavirüs Covid-19 salgınına ilişkin güncel gelişmeler duyuruldu. 22 Mayıs 2022 koronavirüs tablosu belli oldu. Son 24 saatte 905 kişi Covid-19'a yakalandı. 5 kişi ise hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son verilere ilişkin maske mesajı vererek, vaka sayısı 3 gün üst üste binin altında gerçekleştiğinde, maske kullanımı toplu taşımada da zorunlu değil, serbest olacak ifadelerini kullandı. Son dakika. Sağlık Bakanlığı tarafından, yeni tip koronavirüs, COVID-19, salgınında son duruma ilişkin veriler paylaşıldı. 22 Mayıs 2022 Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu. Türkiye'de son 24 saatte 118.852 COVID-19 testi yapıldı. 905 kişinin testi pozitif çıktı. 5 kişi yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanlığı, günlük koronavirüs tablosunu COVID-19.sablik.gov.tr adresinden paylaştı. İşte güncel koronavirüs tablosu. Buna göre, son 24 saatte 118.852 COVID-19 testi yapıldı. 905 kişinin testi pozitif çıktı. 5 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 1019 oldu. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147.678.580 doza yükseldi. 18 yaş üstünde en az 2 doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Uğula, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu. En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muşk, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı. Uzun süredir beklediğimiz gün geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, vaka sayısı 905. uzun süredir beklediğimiz gün geldi. Vaka sayısı 1000'in altına düştü.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 bu haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 0.34'e kadar değerli izleyenler. Zelenski'yi bu sözlere uyardı. 20 yıl sürecekleri Yalan söylüyorsunuz dedi. Fransa'dan dikkat çeken açıklama geldi. Zelenski'yi bu sözlere uyardı. 15 veya 20 yıl sürecek dedi. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ardından Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne üye olma üzere başvura bulunması ve sürecin hızlandırılmasını talep etmesi dünyada büyük bir gündem yaratmıştı. Ukrayna'nın Avrupa Birliği üyeliği süreciyle alakalı Fransa'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Fransa Avrupa işlerinden sorumlu devlet bakanı Clement Beaune'i Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne katılmasının 15-20 yıl sürebileceği konusunda uyarda bulundu. Fransa'dan dikkat çeken açıklama. Zelenskiyi bu sözlerle uyardı. 15 veya 20 yıl sürecek. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ardından Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne üye olmak üzere başvuruda bulunması ve sürecin hızlandırılmasını talep etmesi dünyada büyük bir gündem yaratmıştı. Ukrayna'nın AB üyeliği süreciyle alakalı Fransa'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Fransa Avrupa işlerinden sorumlu Devlet Bakanı Gilement Bial'ı Ukrayna'nın AB'ye katılmasının 15-20 yıl sürebileceği konusunda uyarıda bulundu. Rusya-Ukrayna savaşı dünyanın en önemli gündem maddeleri arasında bulunurken Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne üyeliği de tartışılmaya devam ediyor. Rusya'nın saldırılarının ardından Ukrayna, Avrupa Birliği'ne, AB, katılmak için başvuruda bulunmuş ve sürecin hızlandırılmasını talep etmişti. Ukrayna'nın AB üyelik süreciyle alakalı Fransa'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Muhtemelen 15 veya 20 yıl sürecek. Fransa, Avrupa işlerinden sorumlu Devlet Bakanı Culement ne yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Avya katılmasının 10 yıllar sürebileceği konusunda uyararak, dürüst olmak zorundayız. Ukrayna'nın 6 ay veya 1-2 yıl içinde Avya katılacağını söylüyorsanız, yalan söylüyorsunuz. Muhtemelen 15 veya 20 yıl sürecek dedi. Macron'un Avrupa Siyasi Topluluğu Teklifi Bial'ın hep, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna'yı AB'ye daha erken entegre etmeye yardımcı olabilecek daha gerçek bir Avrupa siyasi topluluğu oluşturulması teklifini iğneleyerek, Ukraynalılara herhangi bir yanılsama veya yalan sunmak istemiyorum dedi. Cumhurbaşkanı Macron'un Avrupa siyasi topluluğu girişimi, Haziran ayında yapılacak AB zirvesinde ele alınması bekleniyor. İlla, ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Efendim öğretmenim, öğretmeni birazdan canlı yayındayım. Yönetmeni biraz daha, yönetmen canlı yayındayım. Canlı yayın yönetmeni, yönetmen canlı yayın. Aferimize geçiyoruz. İnanılmaz olay yaşandı. Şampiyonu Türk belirleri. Son dakikada zafer geldi. Son dakika, son dakika haberine göre premierlikte şampiyon Manchester City. Son dakika haberine göre İngiltere Premierlik'in son haftasında şampiyonluk heyecanı son dakika kadar sürdü. Manchester City, Manchester City. kendi evinde Aston Villa'yı konuk ederken Liverpool Wolverhampton Wondersaw'ları her iki başına Son dakika Premier Lig'de şampiyon Manchester City Son dakika haberleri İngiltere Premier Lig'in son haftasında şampiyonluk heyecanı son dakikaya kadar sürdü Manchester City kendi evinde Aston Villa'yı konut ederken, Liverpool ise Wolverhampton Wanderers'ı ağırladı. Her iki maçın da 90 dakikası nefes kesti. İki devin de şampiyonluğu birbirine adeta ikram ettiği haftada büyük zafer Manchester City oldu. Son dakika haberleri, İngiltere Premier Lig'in 38. ve son haftasında büyük şampiyonluk yarışında zafere ulaşan takım Manchester City oldu. Manchester City, Etihad Stadyumunda Aston Villa'yı konut etti. Şampiyon Manchester City. Ev sahibi ekip, karşılaşmadan 3-0 galibiyetle ayrıldı ve puanını 93'e yükselterek şampiyonluğunu ilan etti. Geri döndüler. Aston Villa, 37. dakikada Casp ve 69. dakikada Pilipe Jotinho'nun golleriyle 2-0 öne geçti. Manchester City'e galibiyeti getiren golleri 78. dakikada Rodri ile 76. ve 81. dakikalarda İlkay Gündoğan attı. İlkay şampiyonu belirledi. İkinci yarıda oyuna giren İlkay Gündoğan, takımına şampiyonluğu getiren golleri kaydetti. Liverpool kazandı ama yetmedi. Liverpool ise Anfield-Rouad'da Wolverhampton Anderers'ı ağırladı. Ev sahibi ekip, henüz üçüncü dakikada Pedro Neto'nun golüyle 1-0 geri düştü. Kırmızılar, 24. dakikada Sadio Mane, 84. dakikada Muhammed Salah ve 89. dakikada Robertson'un golleriyle geri döndü ve karşılaşmadan 3-1 üstünlükle ayrıldı. Liverpool, anını 92'ye yükseltti ancak Manchester City'nin kazanmasıyla sezonu 2. sırada tamamladı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Şampiyonluk geldi, gibi repliği gündem oldu. İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk rakibi. Hem veda etti hem 12 tane iPhone 13 verdi. En çok aranan haberler. Son dakika haber. Ama haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 00.34'e kadar. Bunu nasıl yaptım? Ba Balotelli'yi tutamadılar. Çıldırdığı tarihe geçti. Son dakika haberine göre Mario Balotelli çıldırdı. Süper Lig tarihine adını yazdırdı. Tam 5 gol. Son dakika haberi. Bile. Süper Lig'in 38. haftasında oynanan... Adana Demirspor, Spor, Göztepe karşılaşmasını izleyenler adeta bir resitale tanık, tanıklık ettiler. Ev sahibi ekip başından sonuna kadar üstün gördüğü karşılaşmayı 7-0'lık garibiyetle ayrıldı. Müsabakaya rakip filelerle 5 gol gönderen Mario Baltelli damgasını vurdu. İtalyan gol, golcünün rekora göz kırptığı maçtan detaylar burada. Son dakika, Mario Balotelli çıldırdı, Süper Lig tarihine adını yazdırdı. Tam 5 gol. Son dakika haberleri, Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında oynanan Adana demirspor Göztepe karşılaşmasını izleyenler, adeta bir resitale tanıklık ettiler. Ev sahibi ekip, başından sonuna kadar üstün götürdüğü karşılaşmadan 7-0'lık galibiyetle ayrıldı. Müsabakaya rakip filelere 5 gol gönderen Mario Balotelli damgasını vurdu. İtalyan golcünün rekora göz kırptığı maçtan detaylar burada. Son dakika haberleri, Spor Toto Süper Lig'de 38. hafta karşılaşmasında Adana Demirspor, Göztepe'yi konut etti. Adana Demirspor'un yıldızı Mario Balotelli, maçta fırtına gibi esti ve Süper Lig'de tarihe geçti. İşte ayrıntılar. Balotelli Show. Göztepe'ye karşı 5 kez gol sevinci yaşayan Mario Balotelli, karşılaşmaya damgasını vurdu. İtalyan golcü, Metin Oktay, Tancı Çolak, Spota Arveladze, Mario Jarder, Cenk İşler ve Alex de Soza'dan sonra ligde rakip filelere bir maçta 5 gol atan 7. isim oldu. Taraftarları mest etti. Görüntü Beyn Sports'tan alınmıştır. Takımının 7. Kendisinin 5. golünde ceza sahası içine çok seri bir şekilde giren ve rakibini şaşkına çeviren Balotelli, gol vuruşunu ise Rabona ile yaptı ve taraftarları mest etti. Rekor Tancı Çolak'ta. Mario Balotelli, Süper Lig'de 11 yıl sonra bir maçta 5 gol atan oyuncu oldu. Öte yandan Lig'de bir maçta en fazla gol atan oyuncu unvanını Tanju Çolak, 6 golle elinde bulunduruyor. Ayrıca Çolak iki kez de 5 gol atma başarısı göstermişti. Adana Demirspor, 7-0 kazandı. Öte yandan yeni Adana Stadyumunda oynanan müsabaka, Adana Demirspor'un 7-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 25. dakikada kendi kalesine Atakan Çankaya, 45. dakikada Ervin Öztümer, 33, 36, 44, 62 ve 70. dakikalarda Mario Balotelli kaydetti. Bu sonucun ardından 5 maçlık mağlubiyet serisi son bulan Adana Demirspor, sezonu 55 puanla 9. sırada bitirdi. Daha önce küme düşmesi kesinleşmiş olan Göztepe ise 28 puanla 19. sırada yer alarak Süper Lig'e veda etti. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Fırat Aydınus son... Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 00.34'e kadar değerli izleyenler. Taliban'dan yeni tarimat geldi. Artık ekrana böyle çıkabilecek. Taliban'ın yeni kararı ekrana yansıdı. Afganistan'da kadınlar artık yüzlerini de örterek televizyona çıkabiliyor. Taliban yönetiminin Afganistan'daki kadın televizyon sonucuları ve konuk kadınlarının yüzlerini örtmeleri talimatı ekrana yansıdı. Haber. Haber. Dünya. Taliban'ın yeni kararı ekrana yansıdı. Afganistan'da kadınlar artık yüzlerini de örterek televizyona çıkabiliyor. <gülüyor> Taliban'ın yeni kararı ekrana yansıdı. Afganistan'da kadınlar artık yüzlerini de örterek televizyona çıkabiliyor. Taliban yönetiminin, Afganistan'daki kadın televizyon sunucuları ve konuk kadınların yüzlerini örtmeleri talimatı ekrana yansıdı. Taliban yönetiminin, Afganistan'daki kadın televizyon sunucuları ve konuk kadınların yüzlerini örtmeleri talimatı ekrana yansıdı. Pazar günü yayınlarındaki kadınlar peçe ile yüzlerini örterek ekrana çıktı. Bir gün önceki bazı yayınlarda, Karara direnen bazı kadınlar yüzleri açık olarak yayına katılmıştı. Bir kadın sunucu televizyonda çalışan kadınların direndiğini ancak yöneticilerin baskısı ile karşılaştıklarını söyledi. Tolomes, Ari Ana Televizyonu, Samsat TV ve Bir TV kanallarındaki yayınlar peçeli şekilde yapıldı. Tolomes sunucularından Farida Sial Dil yaptığı açıklamada, Evet Müslümanız ve örtünüyoruz, saçlarımızı saklıyoruz tamam ama bir sunucu için 2-3 saat ağzı kapalı yayın yapmak çok güç dedi. Farid Asiyal yasağın geri alınması için uluslararası topluma Taliban'a baskı çağrısı yaptı ve kadını sosyal ve siyasal hayattan silmek istiyorlardı dedi. Taliban din polisi, bu konudaki yasa, medya kuruluşlarına çarşamba günü iletmişti. Yasağı uymakta direnen kadınların yöneticilerine ve erkek gardiyanlarına da ceza uyarısı yapıldığı açıklandı. Taliban yönetimi devraldığından bu yana kadınlarla ilgili kısıtlamaları adım adım artırıyor. Bugün çok üzüntülüyüz. Kadınların yanlarında erkek bir akrabaları olmadan seyahat etmeleri yasaklanmış, ayrıca daha önce açılacağı ilan edildiği halde kız çocuklarının devam ettiği orta dereceli okullar kapatılmıştı. Yine Tolome sunucularından Sonia Niyazi, Agents French Press Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, direndik ve maske takmaya karşı olduğumuzu söyledik dedi. Ancak Niyazi eğer karara uymazlarsa işten atılma veya başka işleye çekilme uyarısı aldıklarını söyledi. Aynı kanalın yayın yönetmen yardımcısı olan Kuspolak Sapay, Facebook postunda bugün çok üzüntülü yüz mesajını paylaştı. Güne isminin kullanılmamasını isteyerek konuşan bir kadın gazeteci, "Bugün ülkemin kadınları için bir başka Kara Gün" dedi. Ekrana çıkan kadınlar, "Bu haklarının Taliban tarafından ellerinden tamamen alınması endişesi taşıyor." Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Kuzey Amerika kasırgaya teslim. Çok sayıda ölü ve yaralı var. Ona haber mülterimiz devam ediyor yaklaşık 0 kadar. Kalp kız geçirdiğini anladı, A acilin önüne kadar gelip yere yığıldı. doktorun mucize gibi hayatta kalma mücadelesi videolara bakın nasıl yansıdı. Mesaisine giderken kalp krizi geçirdiğini anlayıp aracını acil servise götürdü. Sitar, acil servisin girişine yere yığıldı. Doktor hastanedeki ekip arkadaşları tarafından nefes nefese mücadele ile hayata döndürüldü. Şiddetli kanamaya rağmen, hayata tutulan Sitar ben de hekimim, gördüğüm en ağır kalp krizi vakasıyım dedi. Uyan uyanmaz yaptığı ise herkesin dikkat çekti. Kalp krizi geçirdiğini anlayan doktor aracını acile sürdü. Kendim gibi bir vaka görmedim. Sancaktepe İlhan Varank Eğitim Araştırma Hastanesi'nde dahiliye uzmanı olarak çalışan Doktor Güngör Star, 41, mesaisine giderken kalp krizi geçirdiğini anlayıp aracını acil servise sürdü. Star, acil servisin girişinde yere yıldı. Doktor, hastanedeki ekip arkadaşları tarafından nefes nefese bir mücadeleyle hayata döndürüldü. Şiddetli kanamaya rağmen hayata tutunan Star, ben de hekimin, gördüğüm en ağır kalk krizi vakasıyım dedi. Uyanır uyanmaz yaptığı ise herkesin dikkat çekti. Dahiliye uzmanı Doktor Gündör Star'ın, 25 Mart'ta çalıştığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sancaktepe Profesör Doktor İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin EAH et binasındaki mesaisine giderken aniden göğsü ağrımaya başladı. Tecrübeli hekim. Kalp krizi geçirdiğini anlayıp yolunu değiştirdi ve aracıyla ana binanın aciline gitti. Güvenlik görevlilerinin dikkatini çekebilmek için kullandığı aracı ambulans giriş yolunun ortasına park etti, aracından indi, ancak birkaç adım attıktan sonra yere yıldı. Yardıma koşan güvenlik görevlilerine, burada hekimi, sanırım kalp krizi geçiriyorum diyebildi ve birkaç saniye sonra bilincini kaybetti. Acil kırmızı alanda kalp masajına başlandı ve o şekilde acil ünitesine nakledildi. Burada filtre sonucu tıkanan damarına stent takıldı, yoğun bakıma alındı. Yapay kalp akciğer makinesi altında çalışan kalbe bypass yapıldı. Bu kez takılan stent filtre ile tıkandı ve kalbi yine durdu. Anestezi doktoru seviyeye çıkıp kalp masajını yapmaya başladı ve genç ikim o şekilde ameliyathaneye götürüldü. Toplamda iki saat süren kalp masajı ve beyninin oksijensiz kalarak hasar görmesi engellenen doktor Sitar, son çare yapay kalp akciğer cihazı ecmoya bağlandı. O anda kalp ritmi alınınca, acilen bülpast ameliyatına başlandı. Mesai arkadaşları kalp damar cerrahisi eğitim sorumlusu Doçlu Murat Uğur ile Doçlu Yücel Özen tarafından iki saat süren kalp masajı sonrası, üstelik çalışan kalbe, ecmo altında bülpast ameliyatı yapıldı. Doktor Sitar'ın komplikasyonları bununla da bitmedi, tutuya bağlı yüksek doz kan sulandırıcı kullanılmak zorunda kalındığı için aşırı kanaması oldu. 12 saat içinde vücudundaki tüm kan iki kez değiştirilmek zorunda kalındı. Toplamda 100 ünite kan verilen Doktor Star, bir buçuk ay süren tedavisinin ardından mucizevi bir şekilde hiçbir hasar kalmadan sağlığına kavuştu. Bir dekim olarak kendim gibi bir vaka görmedim. Yaşadıklarını Demirören haber ajansı ile paylaşan Doktor Star, mesaime gidebilmek için o sabah evden çıktım. Ek hizmet binamızdaydı o günkü mesai. Ama yolda grins ağrısı hissettim yönümü değiştirip bizim acil servise döndüm. Hatta güvenliklerin dikkatini çekebilmek için arabayı yolun ortasında bıraktım. Galiba kalp krizi geçiriyorum deyip, dört adım attıktan sonra bilincimi kaybetmişim. Hemen kalp masajına başlamışlar acilde. Yoğun bakım ve anestezi hekimlerine haber vermişler. Hatta bana sonradan anlattılar, acil servis kırmızı alandan, kalp damar cerrahi yoğun bakımına, Anestezi doktoru üstüme çıkıp seviyenin üstünde kalp masajı yaparken nakletmişler beni. Kalbim çok sağlıklı çalışmadığı için ecmo cihazına bağlanmışım. O esnada da kalbe müdahale edilerek yeniden atması sağlanmış. Toplamda 100 üniteye yakın kan ürünü almışım. Sağ olsun o gece çevredeki vatandaşlar kan vermek için seferber olmuşlar. Hatta bir süre sonra kızılay yeter artık gelmenize gerek yok diye uyarı geçmiş. Mucize bir şekilde hayatta kaldı. Uzun yıllardır hekim olarak çalışıyorum, gördüğüm en ağır kalp krizi vakası oldum dedi. Uyanır uyanmaz istifa dilekçesini geri aldırdı. Kalp krizi geçirdiği gün, İlhan Varank'e ahdaki son mesai haftası olduğunu da anlatan doktor Star, başka bir hastaneden iş teklifi aldığı için ayrılma dilekçesi verdiğini ancak yaşadığı bu inanılmaz tecrübeden sonra onu hayata döndüren ekip arkadaşlarıyla kalmak istediğini bir kez daha anladığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü, Başka bir hastaneden teklif almıştım. Oraya başlamama bir hafta kalmıştı. Arkadaşlarıma veda edip gitmek gerçekten zor geliyordu. Böyle bir süreç olunca da, ilk aklıma burada kalmayı istediğim geldi. Hatta ilk uyandığımda eşime, kardeşime istifa dilekçemi geri alıp almadıklarını sordum. Sağ olsunlar onlar ilgilenmişler. Hastanemde kaldım. Gideceğim hastanedeki yöneticiler de anlayış gösterdiler. Hiçbir sağlık sorunum yoktu bir buçuk ay önce jovid geçirmişti. Daha önce hiçbir sağlık sorunu olmadığını, hatta aktif sporla uğraşmaya çalıştığını da sözlerine ekleyen doktor Star, bu kadar ağır bir kalp krizinin altında yatan asıl nedenin kırtı olması nedeniyle, krizden bir buçuk ay önce geçirdiği jovid hastalığının buna neden olduğuna dair kafasında soru işaretleri oluştuğunu da belirterek trekking yaparım, gücüm yettiğince daha tırmadım. Hatta geçen yıl kaç karda zirveye çıkmaya çalıştık, bu çok ağır bir refordu aslında yolda kalbimde plak çıkmadı. Sadece pıltı vardı. Jovid'i hafif geçirmiştim ama kafamda soru işaretleri var bununla ilişkisine dair. Çünkü böyle çok hastalarımız oldu diye konuştum. Hastası için yoğun bakım lazım sandım, meğer kendisiymiş. Doktor Star'ın yoğun bakım sürecinde, bir an olsun başından ayrılmayan anestezi ve reanimasyon bölümünden arkadaşı Dr. Esra Adıyake ise, Tüm ekibin onun kriz geçirdiği cuma gecesinden yoğun bakımda stabil hale geldiği salı gecesine kadar 5 gün boyunca evlerine dahi gitmeden hastanede kaldığını anlatarak duygularını şöyle ifade etti. Hastane kurulduğu andan itibaren Güngör'le birlikte çalışıyoruz. Mesai arkadaşım. O gün beni aradıklarında, Güngör'ün yoğun bakıma ihtiyacı var dediler. Normalde Güngör kendi hastaları için beni arar. Yoğun bakıma ihtiyacımız var der. Allah Allah! Güngör'ün kendisi arvest oldu, kalbi durdu, Esra dediklerinde, büyük bir şok yaşadım. Hiç hatırlamıyorum Anjiyo'ya nasıl koşturdu. Yoğun bakımda ilk beş günlük süreci çok ağır seyrettiği için ve bir türlü stabil olmadığı için, biz bütün ekip evimize gitmedik, neredeyse hep başındaydık. Ancak bana gülümsediğinde içim rahatlayabildi. Doç gradı yeke, hekimlik hayatı boyunca bu derece zor bir vaka görmediğini ifade ederek, Belki de hekimlik hayatında gördüğüm ilk ve son vaka olacak bu şekilde. Çünkü on hastada göreceğimiz tüm komplikasyonları tek bir vakada görmüş olduk. İki saatlik kalk masajını yaptığımız için, beyni oksijensiz kaldığımı endişesini çok yaşadım. Uyanana kadar çok endişeli bir bekleyişimiz vardı. En sonunda Güngör benim için gülümser misin, dedim ve bana gülümsediğinde, evet artık arkadaşım hipoksik, oksijensiz, kalmamış diyebildim ve rahatladım diyerek sözlerini noktaladı. Üniversitede ders sırasında kahreden olay. Kalp krizi geçiren öğretim üyesi hayatını kaybetti. Son çare ecmo cihazına bağlandı. Kalp damar cerrahisi ekibi olarak Doçlu Yücel Özen ile birlikte mesai arkadaşlarına dünyada ilk kez böylesine mucizevi bir müdahale yaparak onu sağ salim ailesine kavuşturmayı başaran Doçlu Murat Uğur ise o günü şöyle anlattı. 25 Mart sabahı biz eğitimimizi yaparken anjiyo ve yoğun bakım koridorunda ciddi bir kalabalık gördük. Ne olduğunu sorduğumuzda dahiliyeden Güngör Bey kalp krizi geçirdi, anjiyo da dediler. İlk başta kalp damar cerrahilik bir durumu yoktu. Ama yoğun bakıma gittiğimizde tekrar kalp masajına başlanmıştı ve tekrar anjiyo'ya alındı hızlı bir şekilde. Takılan stentte tıkanmıştı ve kırtı eritici ilaçlar verilmişti. Kalp masajıyla da cevap alınamayınca, biz hemen orada kasından yapay kalp akciğer makinası ecmoya bağladık ve kalp ameliyatını aldı. Çok riskli bir ameliyattı. Çünkü kalp kriziyle gelmişti. Stem tıkanıklığına bağlı olarak fırtı eritici, kan sulandırıcı yüksek doz ilaçlar verilmek zorunda kalınmıştı. Kanama riski çok yüksekti. Bu tabloyla ecmo desteğinde, çalışan kalpte bir pas ameliyatı yaptı. Trabzonspor'un şampiyonluk maçını izleyeceksin diye söz verdik. İlk 24-48 saatte gerçekten de ciddi bir kanaması olduğunu belirten Dr. Uğur, sözlerini şöyle noktaladı. Hatta ilk 12 saatte vücudundaki tüm kanı iki kez değiştirdik. Aralıklı da olsa iki saate yakın kalk masajı öyküsü vardı ve uyanacak mı, uyanırsa sekel, hasar, kalacak mı diye çok endişelendik. Güngör uyandıktan sonra yoğun bakındayken ona verdiğimiz bir söz vardı. Kendisi koyu bir Trabzon spor taraftarıdır. Trabzon sporun şampiyonluğunda serviste olacaksın ve maçı serviste izleyeceksin demiştik. Çok şükür bunu da başardık. Kalk damar cerrahı olarak karşılaştığım en zor vakaydı açıkçası. Ama düğme baştan doğru iliklenmişti. Acil servise geldikten sonra derhal müdahaleye başlanmıştı ve 2 saat kalk masajına rağmen hiçbir nörolojik seker kalmadan gündürü taburcu etmeyi başardık. Buraya gelmesi şanslı ama sonrası büyük bir emek. Doktor Sitar'ın kendisi gibi hekim olan eşi Doktor Cemre Sitar ise dizilerde görsek senaryo derdik. Hatice'nin buradan da dönmez bu hasta derdik ama hepsini bizzat kendimiz yaşadık diyerek yaşadıkları süreci şu sözlerle ifade etti. Güngör'ün tedavi süreci boyunca çok şükür ki benim, hekim olarak düşünmemi, endişe etmemi, sorgulamamı gerektirecek bir süreç olmadı. Çünkü tedavisini yapan ekip çok iyiydi. Sağlanan şartlar, Kişisel fedakarlıklar benim bu kaygıları yaşamamın önüne geçti. Böyle bir ekiple karşılaşmış olması şanstı. O sırada herkesin burada olması, bu hastaneye varabilmiş olması, kendi hastanesinin aciline gelebilmiş olması büyük bir şans faktörüydü. Ama sonrası, sonrası şans değil, emekti. Biz bunca badireye rağmen hayatımıza kaldığımız yerden devam edebiliyoruz. Kötü bir kabus gördük gibi, çok kötü bir kabustan uyanmış gibiyiz. D.D.A. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Hız yapmayın diye uyardı. Sonrası korkunç. Milletin sesi mitingi yapıldı. Alan doldu. Dünya Sağlık Örgütü'nden maymun çiçeği hastalığı açıklaması. En çok aranan haberler. Son dakika haber. Spor. Haber ülkenimiz devam ediyor yaklaşık 00.34'e kadar değerli izleyen. Asıl konu başka dediği canlı yayında istifa etti değerli izleyenler. Son dakika haberine göre Hatay Spor'da teknik direktör Ömer Erdoğan görevini bıraktı. Son dakika habere göre Süperdol Süperlik Süper takımlarından Atakaş Hatayspor'da Spor'da teknik direktör Erdoğan Gevzi Fikri Spor'u 4-1 mağlup ettikleri maçın ardından istifa etti. Son dakika Hatay Spor'da Teknik Direktör Ömer Erdoğan görevini bıraktı. Son dakika haberleri, Spor Toto Süper Lig takımlarından Atakaş Hatay Spor'da Teknik Direktör Ömer Erdoğan, VZT Giresunspor'u 4 4.1 mağlup ettikleri maçın ardından istifa etti. Son dakika haberleri, Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında konuk ettiği VZT Giresunspor'u 4 4.1 mağlup eden Hatay Spor'da Teknik Direktör Ömer Erdoğan, maç sonu istifa kararı aldığını açıkladı. Görev almayı düşünmüyorum. Hatayspor'da görevine devam etmek istemediğini söyleyen genç teknik adam, bugün asıl konu, burada iki senedir görev alıyorum. Başta onursal başkanımız Lütfü Savaş'a teşekkür ediyorum. Süper Lige ilk kez çıkan takımı bize emanet etti. Bu süreçte birlikte güzel hikayeler yazdık. Zor dönemlerde arkamızda durduk. Motivasyonumuzu bozacak yönetim tarzı hiç görmedik, bu konuda şanslıydık. Biz de ekibimle iki senenin, 1.5 senesini çok başarılı geçirdik. Son birkaç ayda inişler çıkışlar oldu. Ben bugün veda etmek istiyorum. Başkanımla toplantı yapacağım. Kendisinden müsaade isteyeceğim. Önümüzdeki yıl Hatayspor'da görev almayı düşünmüyorum. Yanlış anlaşılmasın. Biz bu şehri ve camiayı çok sevdik ama böyle bir karar verdim. İnşallah başkanım da destek verir bu kararıma şeklinde konuştu. Kararım burada devam etmemek. Ömer Erdoğan, başka bir kulüpte mi anlaştığı yönünde gelen soruya, şu an için herhangi bir kulüpte anlaşmam, adım yok. Öyle bir şey yok. Şu an kararım burada devam etmemek diye karşılık verdi. Ömer Erdoğan, son olarak, oyuncularıma soyunma odasında açıkladım. Bu kararımdan ailem ve teknik ekibim dışında kimsenin haberi yok. Başkana da bu akşam ileteceğim ifadelerini kullandı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. İnşallah biz de yurt dışında görev alırız. Fenerbahçe ana haber müterimiz devam ediyor yaklaşık 0034'e 34'e kadar değerli izleyenler. Şampiyon Büyük zafere Manchester City'ye ulaştı. 75. dakikadaki 0'lık geride girmesine rağmen maçı 3-2 çeviren City'de İlkay Gündoğan attı 2 golle yıldızlaşmıştı. Başarılı futbolcunun oyunu sonrasında sosyal medya, fenomen dizi gibiden bir sahneyle adeta yıkıldı. Stor. Stor. İngiltere. Son dakika... İlkay Gündoğan Manchester City şampiyonluğa götürdü, sosyal medya gibi sahnesiyle yıkıldı. Son dakika, İlkay Gündoğan Manchester City şampiyonluğa götürdü, sosyal medya gibi sahnesiyle yıkıldı. Son dakika haberleri, İngiltere Premier Lig'in son haftasında şampiyonluk düğümü çözüldü ve büyük zafere Manchester City ulaştı. 75. dakikaya 2-0 geride girmesine rağmen maçı 3-2 çeviren City'de İlkay Gündoğan attığı iki golle yıldızlaşmıştı. Başarılı futbolcunun oyunu sonrasında sosyal medya fenomen dizi gibiden bir sahneyle adeta yıkıldı. İlkay Gündoğan, Son Dakika Haberleri İngiltere Premier Lig'in 38. ve son haftası muhteşem bir şampiyonluk yarışının da sonuna sahne oldu. Manchester City, konuk ettiği Aston Villa karşısında 69. dakikada 2-0 geri düşünce ev sahibi ekibin taraftarları şampiyonluğun kaçtığını düşünmüştü. Şampiyonluğu İlkay getirdi. Manchester City'de 68. dakikada oyuna giren İlkay Gündoğan, 76. dakikada farkı 1'e indiren golü attı ve skoru 2-1'e getirdi. City, 78'de Rodri ile eşitliği yakaladı. 81. dakikada yine İlkay Gündoğan sahneye çıktı ve takımına galibiyeti getiren golü attı. skoru 3-2 yaptı. Maç bu sonuçla sona erdi ve Manchester City şampiyonluğunu ilan etti. Sosyal medya bu replik ile yıkıldı. City'nin şampiyonluğunun ardından sosyal medya ise endeki sezon yayınlanan ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan gibi dizisinden bir sahne ile çalkalandı. Son 15 dakikada Guardiola, İlkayım sendeyiz. Dizide Feyyaz Yiğit'in canlandırdığı Yılmaz karakterinin ya İlkay'a bırakır mısınız lütfen ya. İlkay halledecek o işi. İlkayım sendeyiz, senin yaratıcılığın repliği, son 15 dakikada pek Guardiola şeklinde tweet atıldı. Kısa süre içerisinde büyük beğeni toplayan tweet, binlerce kişi tarafından retweet edildi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Premier Lig'de şampiyon Manchester City. Ana ve devam ediyor yaklaşık 0-0. 34'e kadar değerli izleyenler. Ve seriada şampiyon belli olduğu 11 yıl aradan sonra. Son dakika abone göre İtalya ser Ligi Serie A'da şampiyon Milan oldu. Son dakika abone göre İtalya Serie A'da Milan ve Inter arasında şampiyonluk yarışı son buldu. Ligin 38. hafta ve son haftasında deplasmanda Sarlo Polo'yu 3-0 Milan şampiyon oldu. Son dakika İtalya Ligi Serie A'da şampiyon Milan Son dakika haberleri İtalya Serie A'da Milan ve Inter arasındaki şampiyonluk yarışı son buldu. Ligin 38. ve son haftasında deplasmanda Sassolo'yu 3-0 mağlup eden Milan, şampiyon oldu. İtalya Serie A'nın 38. ve son haftasında şampiyonu belirleyecek karşılaşmada Sassolo sahasında Milan'ı konuk etti. Citta Deltri Jolore Stadyumunda oynanan karşılaşmada konuk ekip, 17 ve 32. dakikalarda Giroud ile 36. dakikada Kessie'nin golleriyle karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı. Kırmızı Siyahlılar, bu sonuçla en yakın rakibi Inter'in 2 puan önünde mutlu sona ulaştı. 11 yıl sonra gelen şampiyonluğu. Stefano Pioli'nin öğrencileri toplamda 18. şampiyonluğa ulaştı. Son olarak 2010-11 sezonunda şampiyon olma başarısı gösteren Kırmızı Siyahlılar, 11 yıllık aranın ardından tekrardan mutlu sona ulaştı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Eşi ve çocuğunu paylaştık. Anahver ve devam ediyor yaklaşık 00.34'e kadar. O ülke alama geçti, evden dışarı çıkmayın denildi değerli izleyenler. Komşuda kum fırtınası alama verildi, evden dışarıya çıkmayın denildi. Irak'ta kum fırtınası nedeniyle yarın resmi tatil ilan edildi. Ülkede iki gün boyunca etkili olacak fırtına ilişkin boğulma riski nedeniyle Vatandaşlara evden dışarı çıkmama uyarısı yapıldı. Komşuda kum fırtınası alardı. Evden dışarı çıkmayın. Irak'ta kum fırtınası nedeniyle yarın resmi tatil ilan edildi. Ülkede iki gün boyunca etkili olacak fırtınaya ilişkin boğulma riski nedeniyle vatandaşlara evden dışarı çıkmama uyarısı yapıldı. Irak hükümeti Akşam saatlerinde başlayan ve ülkeyi iki gün esir alacak kum fırtınası dolayısıyla yarını resmi tatil ilan etti. Resmi tatil kararı. Irak Başbakanı Mustafa Elkazımin'in talimatı üzerine iki gün sürecek ve tüm ülkeyi etkileyecek kum fırtınası nedeniyle yarın tüm devlet daireleri ve okullarda resmi tatil ilan edildi. Sağlık ve güvenlik hizmeti veren kurumlar ise tatil dışında tutuldu. Irak Ulaştırma Bakanlığı, fırtınasından dolayı tüm ülke havalimanlarındaki uçuşların askıya alındığı duyurdu. Eğitim Bakanlığı ise okullardaki sınavların salı gününe ertelendiğini açıkladı. Vatandaşlara uyarı. Akşam saatlerinden itibaren başlayan fırtınadan ötürü görüş mesafesinin bir kilometrenin altına düşeceği ifade ediliyor. Irak'la ilgili bilimler, boğunma riski yaşanacağı için vatandaşları evden dışarı çıkmamaya çağırdı. A. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Kanada'yı fırtına vurdu. Sekiz kişi öldü. Bir... Herkes büyük kok yaşadı. Üstüne aldı aracı metrelerce sürüp dedi. herkes çok sayıların kazan meydana geldi. Üstüne aldı aracı metrelerce sürüp Ataşehir'de sürücünün hız yaptığı iddia edilen otomobil ara sokaktan çıkan bir otomobile çarptı. Kazanın etkisiyle yaklaşık 30 metre sürüklenen otomobiller park halindeki başka bir araca park durabildi. Renya'da yaralanan olmadığı kazada bir iş yerinin güvenlik kamerasına ambiyan yansıdı. Ataşehir'de herkesi şoke eden kaza. Üstüne aldığı aracı metrelerce sürükledi. Ataşehir'de sürücüsünün hız yaptığı iddia edilen otomobil ara sokaktan çıkan bir otomobile çarptı. Kazanın etsisiyle yaklaşık 30 metre sürüklenen otomobiller, park halindeki başka bir araca çarparak durabildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kayış Caddesi'nde 10 Mayıs Salı günü saat 22.30 sıralarında iddiaya göre sürücüsünün hız yaptığı otomobil, o sırada ara sokaktan caddeye çıkan otomobile çarptı. Kazanın etkisiyle iki otomobil de metrelerce sürüklendi. Yaklaşık 30-40 metre sürüklenen otomobiller, park halindeki başka bir araca çarparak durabildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, otomobillerde büyük hasar meydana geldi. Aracın üstüne alıp sürükledi. Görgü tanığı Recep Zor kötü bir kaza oldu, hepimiz çok korktu. Üniversitenin oradan araba hızlı geliyordu. Ara sokaktan araca sürttü ve aracı üstüne alıp metrelerce üstüne götürdü. Park halindeki araçlara vurarak durdular. Çok şükür ölen ya yaralanan olmadı. Yani umarım bir daha böyle bir şey olmaz dedi. Korkutan kaza kamerada. Öte yandan yaşanan kaza bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Kayıtlarda, çarpmanın etkisiyle sürüklenen iki otomobili, çevredekilerin şaşkınlıkla izlediği görülüyor. D.A. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Hız yapmayın diye uyardı. Sonrası korkunmuş. Ana zor ile ilgili ama haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 0.034'e kadar değerli izleyenler. Kaymakam makam aracı kaza yaptı, yaralılar var. Değerli izleyenler son dakika haberine göre, kaymakamın makam aracı kaza yaptı, yaralılar var. Son dakika haberine göre hakaret dereceli kaymakam Ahmet Özdemir'in makam aracı kaza yaptı. Kaymakam Özdemir'in de içinde bulunduğu araç Şemdinli Derecik Karayolu üzerine seyir halindeyken karşı yöne gelen bir araçla çarpıştı kazada. Kaymakam Ahmet Özdemir ile 5 kişi yaralanarken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Son dakika kaymakamın makam aracı kaza yaptı Yaralılar var. Son dakika haberine göre Akkari Derecik Kaymakamı Ahmet Özdemir'in makam aracı kaza yaptı Kaymakam Özdemir'in de içinde bulunduğu araç, Şemdinli Derecik Karayolu üzerinde seyir halindeyken karşı yönden gelen bir araçla çarpıştı. Kazada kaymakam Ahmet Özdemir ile birlikte 5 kişi yaralanırken, 6 dakika haberi. Akkari'nin derecik kaymakamı Ahmet Özdemir'in de içerisinde bulunduğu makam aracının kaza yapması sonucu 6 kişi hafif yaralandı. Derecik Kaymakamı kaza yaptı. Edinilen bilgiye göre kaza, Şemdinli Derecik Karayolu'nun mehri mevkiinde meydana geldi. Derecik Kaymakamı Ahmet Özdemir'in de 6 kişi yaralandı. Meydana gelen trafik kazasında Kaymakam Özdemir ile yanında bulunan vali yardımcısı, Murat Yayabaşık, iki Koruması ile karşı taraftan sürücü FK ile ilk Hafif yaralandı. Yaralılar, Olay yerine sevk edilen ambulanslarla Şemdinli Devlet Hastanesi'ni kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. İlde Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Toplu Ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 00.34'e kadar değerli izleyenler. Su hattı arızasına gittiler korkunç manzarayla karşılaştılar. Zonguldak'ta ormana giden köylüler tanınmaz halde gelen bir ceset buldu. Zonguldak'ta ormanlık alana su hattı tamir için giden köylüler tanınmaz halde gelmiş bir erkek cesedi buldu. Jandarmanın yaptığı iki inceleme sonucunda cesedin yaklaşık 1,5 aylık olduğu Yan, Yayın Yanında Avsipay ile bulunan ceset, kesin ölüm nedeninin bellenmesi için Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Zonguldak'ta ormana giden köylüler tanınmaz hale gelen bir ceset buldu. Zonguldak'ta ormanda ilk inceleme sonucunda cesedin yaklaşık 1.5 aylık olduğu belirlendi. Yanında av tüfeği de bulunan ceset kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Olay saat 17.00 sıralarında Zonguldak'ın Kabalaklı köyünde yaşandı. Ormandan köylerine su taşıyan hattın tamiratını yapmak isteyen köy sakinleri köyden yaklaşık 2 kilometrelik uzaklıkta tanınamayan bir erkek cesedine rastladı. İhbar üzerine olay yerine gelen il jandarma komutanlığı ekipleri cesedin yanında bir adet av tüfeği... bir köy sakinini ait olabileceğinden şüpheleniliyor. Cesedi bulunca jandarmaya haber verdiklerini anlatan Emre Çevik, ben çok fazla kalamadım. Ayrılmak zorunda kaldım. Su tamiratı yapmaya giden vatandaşlar görmüş. Jandarmaya ihbar etmişler. Olay yerini göstermişler. Ceset bozulmuş, ben kaldıramadım olay yerinden ayrılmak durumunda kaldım. Erkek cesediydi, av tüfeği vardı yanında diye konuştu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. İlla. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Toplu taşımada maske kalkıyor mu? virüs tablosu belli oldu. Bodrum'da sezon... Ana. Genel. <gülüyor> Survivor'da eleme adayı kim oldu? 22 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? Survivor All Star'ın 22 Mayıs Pazar Genelar'ın bölümünde dokunulmazlık oyunu ve Ada Konseyi yaşandı. Survivor'da ünler ve gönüller 3. Dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Geçen hafta Selan'ın eri erendiği Survivor'da dokunulmazlık oyunu kaybeden takım ise Ada Konseyi'nde oylamaya gitti. Oylamada adı en fazla yazılarak eleme adayı oldu. Peki. Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? Detaylar haberimizde. Survivor'da eleme adayı kim oldu? 22 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor Alstar'ın 22 Mayıs pazar yayınlanan bölümünde dokunulmazlık oyunu ve ada konseyi yaşandı. Survivor'da ünlüler ve gönüllüler 3. dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Geçen hafta Seda'nın elendiği Survivor'da dokunulmazlık Peki Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor 2022 All Star son bölümde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Survivor'da mavi ve kırmızı takımlar, zorlu platformda dokunulmazlığı kazanabilmek için yarıştı. Dokunulmazlığı kaybeden takımda ise eleme potasına giren yarışmacı belirlendi. Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Patates, salata ve tatlıdan oluşan yemek ödülünün de sahibi oldu. Eleme adayı kim oldu? Survi bu hafta ilk iki eleme adayı Berkan ve Ayşe olmuştu. Üçüncü dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımı ada konseyinde oylamaya gitti. Oylamada adı en fazla yazılan isim olan Hikmet Üçüncü eleme adayı oldu. Survi Morda ve Nebet eyaletlerinde ise fırtına nedeniyle sekiz kişi hayatı